Koda isim de verebiliyorsunuz. Ben Antalya'ya gideceğim diyelim. Antalya kodu olsun bu. Devam diyorum ve hemen kodunuz geliyor. Şuradan da QR kod alıyorsunuz. Bunu sanıyorum uçağa binerken veya trene binerken göstereceğiz, okutacağız. Henüz kullanmadığım için bilemiyorum. Şöyle koda oluşturduk. Ben bunu yakın bir zamanda kullanmayacağım için tekrar kodu sil diyorum.